çok ufak bitiyor verecek olursanız. Biz bir kişiyi nasıl tanıyabiliriz hocam? Nasıl güvenebiliriz? Flört dönemindeyiz. Şimdi Nasıl tanıyabiliriz? Bir kişiyi tanımak için öncelikle insanın kendisini tanıması gerekiyor. Hı hı. Kendine özgüveni sağlamsa, kendiyle barışıksa, hı hı. geçmiş travmalarını aşmışsa, hı hı. gelecekle ilgili e, pozitif ve yapıcıysa ve hayalinde aradığı kişiyi beynin limbik bölgesine yani nasıl biriyle, nasıl bir karakterli, nasıl davranışlı, hangi kültürden, hangi psikolojik ve fizyolojik e, görüntüsü varsa, o kişi arıyorsa o kişi bir şekilde buluşuyor hı hı. ve görüşüyor ve tanışıyor. Karşı tarafa önce sıfır puan vererek ...başlıyorsa bu daha yapıcı oluyor. Çünkü yani hiç tanımadığı bir kişiye... ...birden yüz puan vermek çok gerçekçi değil. Ee, ama e, daha nötrden yani başlayarak, sıfırdan başlayarak... ...işte bir çay ısmarladı on puan... ...hastalanınca aradı beş puan daha... ...böyle derken onunla yolculuk yapabilir... ...bir yerde buluşabilir, uygun ve güvenli şartlarda... İşte doğum günlerinde buluşabilir, bir arkadaşlar içinde buluşabilir, arkadaşlarla beraber bir seyahat, bir paylaşım. Çünkü özellikle İstanbul'da buluşmak, görüşmek için vesileler çok. Sinemadır, e, konserdir, e, seminerdir. Birçok faaliyette sokakta yürümedir. Hı hı. Görüşerek, buluşarak ve tanışarak ve danışarak yol hı. alabilir kişiler. Hı hı. Karşı tarafa güvendiklerinde onların bilinç bunu algılar. Hı hı. Eğer bir kişiye güvendiğimizi ima edersek, ne edip edip yakaladığımız gözünün üstünde kaşın var deyip güzellikleri yüzüne söylersek o kişi bize kötülük yapamaz. Yapacaksa da bile minimize edilmiş olur o. Ve güvendiği içinde e, o e, enerji dalgalarıyla karşı taraf bana güveniliyor. Beni insan yerine konuyor. Benimle ilgili bir Çelişkisi yok o kişinin. Ben de e, yapı olarak zaten yaratılış olarak özüne dönerek iyi bir kişi olmayı seçer. Peki hocam şimdi bu flört dönemini atlattık ve artık Hı. evlilik aşamasına geldik ve artık evlendik kişiyle. Sonrasında hani bazen diyorlar ya bir e, söz vardır köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Baktık ki kişi değişti. Aslında gözlemledik her şey çok güzeldi. Ama sonrasında bir sürü bizim fark etmediğimiz, daha önceden görmediğimiz aslında onun davranışları ortaya çıkmaya başladı. O aşamadan itibaren ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yani çiftlerin öncelikle flört, sözlülük, nişanlılık döneminde fabrika ayarlarında olmaları gerekiyor. Hı hı. Yani kendisini olması gereken gibi değil de... ...olduğu gibi göstermesi gerekiyor. Hı -hı. Ama onunla ilgili talepleri olan kişinin de... ...açık ve şeffaf olması gerekiyor. Hı -hı. İşte ben seninle... ...sigarayı bırakırsan olabilirim. Veya işte... ...içinden... E, ...böyle der, karşı taraf kabul ediyorum ya da etmiyorum. Hı -hı. De. Kiş e, kısacası evlilikle ilgili beklentilerimizi... ...önceden söylememiz lazım. Açık konuşmamız açık gerekiyor Açık konuşmamız lazım. Hı -hı. İşte ben seninle şehirde yaşamak isterim. Hı hı. Ben işte çekirdek ailede yaşamak isterim. Hı hı. Ya da geniş ailede yaşamak isterim. Çocuğu işte ikinci yıl isterim. Ya da hemen isterim. Bu hayalleri beraber kurmak lazım. Evet. Diğer türlü kişi içinden kurarsa, Ya ben şimdi sigarayı bırakırım diyeyim. Hı Ama hı. bırakmam ya. Bir hı. evlenelim. Şu kızı affedersin bir eve atalım. Böyle. Hı hı. Veya e, bayan içinden ya ben bir evleneyim var ya bunu adam ederim Heh, evet. falan böyle muma çeviririm böyle <gülüyor> böyle gizli planlara hiç gerek yok, gerek yok yani olmayacak şeylere kısaca söz vermemek Hı -hı. lazım yapabileceklerimize söz vermek Hı -hı. lazım çünkü bu ömürlük bir yolculuk evet. bu bir oyuncak değil Hı -hı. ve kandırıkçılığı hiç affetmez yani olduğumuz gibi olmamız gerekiyor kesinlikle veya evlilikten bekle, beklediğimiz hayalleri ortaklaşa planlamak lazım. Hı hı. Serbest çalışımla ve sesli düşünceyle kişiler hayallerini kursunlar, hı hı. onlardan güzel güzel olanlarını seçsinler hı hı. ve uygulasınlar. Evlendikten sonra fabrika ayarlarını dönmeye gerek yok. Fabrika ayarlarından daha iyiye giderler hatta. Çünkü evet. kişisel gelişim, hı hı. değişim ve dönüşümü birlikte planlasınlar. Harikasınız.